Dışarıda çok rüzgar var. Bu hava ne böyle? Sanki bir fırtına olacak gibi. Şehir çok korkutucu gözüküyor. İşte yağmur da başladı. Camları kapatın, içeri su girmesin. Tamam baba, sakin ol. Alt tarafı bir yağmur. Evet fakir. Neyse, hadi yatalım artık. Saat geç oldu. Ya benim fazla uykum yok. Siz yatın. Olamaz. Ne oluyor? Bu ne böyle? Hayır, fakir kapıyı açın çabuk. Hayır, ben kapatarım. Ha, i̇şte bu kapattım kapıyı. Hafirin, müsamettin. Önemli değil baba, ama bu fırtına daha büyüyecek gibi duruyor. Bir şey olmaz ya. Hadi biz yatalım artık. Evet, benimle çok uykum geldi. Tamam anneciğim, babacığım siz yatın. Benim fazla uykum yok. Tamam oğlum, Miray, Ayça. Hadi biz yatalım artık. İyi geceler size. Evet, bakalım televizyonda neler varmış. Hazır bizimkiler yetiyor. Şöyle bir korku filmi güzel olur aslında. Evet şöyle televizyondan güzel bir korku filmi bulayım. Ne izlesem acaba? Dur! Hemen like at videoya devam edelim. Videonun en heyecanlı yerindeyiz. Abone olarak ve like atarak desteğini göster dostum. Bu videoya 50.000 like gelirse bu tarz aksiyon dolu, heyecan dolu videolar devam eder. Lütfen desteğini esirgeme. Abone olduysan ve like attıysan videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gecenin bu saatinde kim geldi böyle? Olamaz O neydi öyle? Of, çabukmuş ya. Uyuyakalmışım kalmışım. Bu kapı yine açılmış. Şuraya baksana. Hasta olacağım. Şurayı kitleyim ya. Açılıp duruyor. Evet, güzel. Ne değişik bir çabustu ya. Neyse, ben de çıkıp yatayım artık. Bayağı yoruldum. Evet, ben hazırım. Hadi uyanın. Fakir, günaydın aşkım. Günaydın. Ben işe gidiyorum. Hadi siz de kalkın artık. Tamam aşkım, tamam uyandık. Kahvaltı yapsaydık bari. Ondan sonra gidersin işe. Yok aşkım yok. Bugün önemli gün. İşe geç kalmamam lazım. Tamam bir tanem. Bugün işler gerçekten yoğun olacak. Haydi bakalım, gidiyorum ben. Olmaz. Burada ne olmuş böyle? Evin bu haline hırsız mı girdi? Ailem çabuk aşağı gelin. He? Ne oluyor ya geliyoruz babacığım Ne oldu babacığım Olamaz Bu evin haline hırsız mı girdi Hayır ya her yeri dağıtmış Hüsamettin oğlum Dün gece sen geç yattın Kapıyı kapatmadın mı Babacığım kapatmaz olur muyum kapattım kapıyı Hatta sihirle kilitledim Ama hırsız girmiş Baksana kapı da açık Babacığım bu imkansız O kapıyı ben güçlü bir şiştirdim Oğlum baksana kapağı açık. Evet Hüsamettin dediğin gibi Kitlemiş olsaydın kapı kapalı olurdu. Evet herhalde Doğru söylüyorsunuz unutmuş olabilirim. Neyse fazla bir şey çalamaz. Sadece buradaki elmasları almış. Zaten tüm paramız bankada. Bundan sonra daha dikkatli olun. Benim işe gitmem lazım. Baba dur daha gitme işe. Evimize hırsız girmiş bundan daha önemli bir mesele olabilir mi? Evet fakir işini biraz ertele. Şuralarını toplayalım beraber. Evet, çok güzeldi sabah. Gidip perdeyi uyandırayım. He? Şu gelen Hüsamettin değil mi ya? Günaydın Hüsamettin. Ne haber? Ne yapıyorsun ya? Of, neden böyle bir şey yaptın? Şuna bak ya, bir şey olmamış gibi gidiyor bir de. Evet, rüzgarın eve gideyim. Hala uyanmadı mı bu ya? He? Hüsamettin, vay kardeşim günaydın. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Bir şey mi canı sıkıldı acaba? Neden böyle davranıyor? Kesin kötü bir şey oldu. Yoksa Hüsamettin böyle davranmaz. Arda iyi misin? Hüsamettin bana da aynı şeyi yaptı. Ne oluyor bu çocuğa böyle? İyiyim Rüzgar iyiyim. Bilmiyorum anlamadım ben de. <Gülüyor> Hüsamettin. <Gülüyor> ne haber koçum? Kaldır elleri polis. Tutuklusun. <Gülüyor> Ne yapıyorsun Üsamettin? Dur! Ha! O kafam. Ya şaka yaptım ya neden kızıyorsun? Şaka yapmayacaksın. Tamam özür dilerim. O sırtım. Bu çocuk neden böyle yaptı ya şimdi? Bunu fakire söyleyeceğim. İşte geldim. Fakir aç kapıyı. Hadi arda gel. Fakir amcam anlatalım Üsamet'in yaptıklarını. Aa Kerem Komiser de burada. Çocuklar. Kerem Komiserim hayırdır? Ya sormayın ya. Hüsamettin'e şaka yapayım dedim bana saldırdı. Geldim geldim. Kerem Komiser. Ya Fakir Hüsamettin'in nesi var? Neden böyle davranıyor? Ne oldu Kerem Komiser? Baba sabahın köründe üçümüze de saldırdı. Hüsamettin neden böyle davranıyor anlamadık. Evet Fakir sırtım hala ağrıyor. Ne oluyor ya burada? Aa Arda abi hoş geldiniz. Hüsamettin bir şey olmamış gibi davranma. Ne? Hüsamettin sana günaydın dedim diye bana saldırdın. Şihir yaptın. Ben mi yaptım? Yok ben yaptım Hüsamettin. Ne yapıyorsun ya sen iyice şaşırdın. Ya ne diyorsunuz ben bir şey yapmadım. Hüsamettin bilmemezlikten gelme. Az önce orada bana saldırdın. Hala sırtım ağrıyor. Ya ben evden çıkmadım bile ne saldırması Kerem komiser. Neyse oyun oynuyorsun anlaşılan. Ben artık gideyim. Evet ben de bakıl açacağım da. Evet de gidiyorum. Ama Hüsamettin unutma. Bu yaptığın çok yanlış. Hadi görüşürüz. Gel Üsameddin. Oğlum yaptın mı böyle bir şey? Ya yok baba sabahtan beri evdeyim. Dışarı çıkmadım ki. Oğlum ne anlatıyor zaman bunlar? Dalga mı geçiyorlar? Baba anlamadım ben de. Neyse evi topladık. Ben artık işe gideyim. Siz de dikkatli olun bir daha hırsız falan girmesin. Tamam babacım merak etme. Hadi görüşürüz. Çok geç kaldım. Çok. Görüşürüz babacım. Dikkatli ol. He? Hüsamettin. Hiç selam sabah da yok ya. İnsan bir selam verir. Ne yapıyor öyle? Kılıç alıyor kendine. Hüsamettin. Dur parasını ödemedin. Sana diyorum hey ne oluyor? Keyfine göre girip bakkalımdan bir şeyler alamazsın Hüsamettin. Of, bugün iş çok yorucuydu. Gece oldu daha yeni eve geldim. Neyse eve gireyim. Çabuk geri ver o kılıcı. Ha? Ne oluyor ya bu sesler ne? Gidip bir bakayım Arda'nın sesiydi bu. Ha! Ha! Ne oluyor da Hüsamettin ne yapıyor? Ne oluyor be ne yapıyorsun sen Hüsamettin? Hüsamettin, ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum sen? Neden saldırıyorsun? Aa! <gülüyor> Aa! Aa! Neden böyle bir şey yaptı? Ha? Aa, Hüsamettin? Ha, Arda, iyi misin dostum? İyi değilim rüzgar. Hüsamettinden sıkıldım artık. Çocuklar, iyi misiniz? Ya bu Hüsamettin neden böyle yapıyor? Anlamadım. Baba biz de anlamadık. Manyak ya delirmiş bu. Sabah söylemiştiniz. İnanmamıştım. Gerçekten saldırıyor. Bana bile saldırdı. Evet fakir amca. iki oldu bu. Eve gidip konuşalım. Ne derdi varmış öğrenelim bakalım. Tamam çocuklar gidelim. Haydi gelin takip edin. Vay bu film baya güzel ya. Aksiyon dolu resmen. Hüsamettin. Neredesin işte buradasın He? Hüsamettin bana bak ne yapıyorsun sen Ne oluyor baba ne yapıyorum ben Bak bir de bilmemezlikten geliyor Baba ben bunun ağzını burnunu kırarım ya Dur dur bana da Hüsamettin bu iki oldu Yeter artık Ya ne iki oldu anlamıyorum Valla anlamıyorum ya Hüsamettin rol yapmayı bırak yeter artık Neden saldırıyorsun oğlum bize Ne istiyorsun derdin ne Ne ben mi saldırmışım size Oğlum bak oyun oynamıyoruz burada Hüsamettin dalga geçme Eh yeter saldıran sen değil misin? Değilim. Kim saldırdı oğlum o zaman? Çocuklar sessiz olun. Şuraya bakın. Ama bu Hüsamettin. Olamaz. Bize saldıran buydu. İyi de Hüsamettin bu. Kimmiş o ya? Sorarım şimdi ben ona. Oğlum dikkat et. Ya Hüsamettin'e ne çok benziyordu. Tıpı tıp aynısı. İşte gidiyor orada. Şimdi sorarım ben sana. Kim bu böyle? Bunu ben görmüştüm çabusunu da görmüştüm. Hey bana bak. Kimsin sen? Dur. Kaçma. Gel buraya. Hızlandı. Sana diyorum